Emine Sandal'ın geçimsizlik nedeniyle başvurduğu mahkemede anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mustafa Sandal ve Emine Sandal mahkemede boşanma isteklerini bir kere daha tekrarladılar. Mustafa Sandal ile Emine Sandal'ın 10 senelik birlikteliği bugün bitti. Mustafa Sandal, çocuklar için 10 bin, Emine Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Emine Sandal çocukların velayetini aldı. 15 dakika süren duruşmada, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verildi. Beykoz Çubuklu Vadi evlerindeki evin 3'te 2 hissesi Emine Sandal'a devredilecek. Boşanmanın kesinleşmesiyle ortaklaşa en az 3 milyon dolar bedelle satılacak. Bu paranın üçte biri Mustafa Sandal'a 3'te 2'si Emine Sandal'a ödenecek. Emine Sandal'a ödenecek 2 milyon doların minimum 500 bin doları ortaklaşa çocuk. Çocukların üniversite eğitimleri için ayrılacak, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren minimum 4 yıl içerisinde Mustafa Sandal, Emine Sandal adına Sırgistan'da 250 bin avro değerinde bir konuk satın alacak. Tarafların ortaklaşa aldığı tekne 3 ayda bir Emine Sandal'ın kullanımına verilecek. Teknenin tüm giderleri ise Sandal tarafından karşılanacak. Baba müşterek 2 çocuk için beşer 1000 liradan 10000 lira iştirak nafakası ödeyecek. Yine senelik çocuklar için 60000 lira tatil parasını Mustafa Sandal ödeyecek. Çocukların eğitim ve, ve diğer masrafları baba tarafından karşılanacak. Emine Sandal istediği vakit Mustafa Sandal çocuklara ve boşandığı eşi Mine Sandal araç kiralayacak. Emine Sandal'ı 275 bin lira değerinde bir araç satın alırsa Mustafa Sandal'ın araç kiralama sorumluluğu ortadan kalkacak. Tarafların bunların haricinde birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da mal rejimine dayalı alacakları olmayacak.